dolar 18 63, 19 geldi 600060196 borsa 5000 Bitcoin 16.991 de günmselişte kapatlar 33 kişinin yer alanı kazalı iyiT otobüsüne çarpan tra batmanı tıklandırır babası haiseeye bakkım edilmiş hırsızın kızı olarak alınan Cemal Nur Sar, e, sargut o günler anlattı şu başka Erdoğan zam pazar öncesi asgari ücretliği heyecanlandırdı veya yeni Lo Loan Dostki'yi kanca attı. Bu sefer hata yapmayacak. Özgür Olsoy'un acı günü yaşandığı babası Haydar Olsoy Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı. Sahte doktorun skandallarına bir yenisi layıklendi. As subay sevgilisi bir foyasını daha ortaya çıkardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavgada başı yaralanan İYİ Örs, yoğun bakım alındığı durumu ciddiyetini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması geldi. Yıl başında iyileşmeye hazırlanacak. Şubat'ta hissedecek dedi. Dünya Yönetim Teknik Direktörün her kişiyi çeviren sözler geldi. Keşke bir gün Türkiye'de çalışabilsem dedi. Ve bu haberimizi gün özetinden sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.